Teknoloji o kadar hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar yine bir liste videosu yapacağız sizler için. Bu listemizde bilgisayarımızda oynayabileceğimiz yeni nesil oyunlardan bahsedeceğiz biraz sizlere. Malum biliyorsunuz yeni nesil konsollar artık raflardaki yerini aldı. Ülkemizde hem PlayStation 5 satılıyor hem Xbox Series X hem de Series S satılıyor. Tabi şu aralar PlayStation 5 bulmak çok da kolay değil ee, biliyorsunuz stok sıkıntıları vesaire söz konusu. Bu yüzden de genel itibariyle oyun severlerin tercihi bir oyun bilgisayarı oluyor. Tabii şunu belirtmek lazım arkadaşlar oyun bilgisayarları zaten genel itibariyle kaç senedir aslında ee, yeni nesil konsolların gücü seviyesinde bize grafikler sunuyordu. Fakat yapımcılar genel itibariyle oyunları PlayStation 4 ve Xbox One'a göre geliştirdikleri için ne oluyordu? Bizim oynadığımız oyunlardaki grafik kalitesi de bu konsolların donanımıyla paralel seviyede oluyordu. Fakat şimdi yeni nesil konsollar çıkınca ne oldu? Geliştiriciler biraz daha üst seviye oyunlarla karşımıza çıkmaya başladılar. Dolayısıyla bizim bilgisayarlarımızın, bizim canavarlarımızın hakkını veren Oyunları oynamaya nihayet başladık. Peki şimdi gelelim yeni nesil güncellemesi alan ya da yeni nesil konsollar için geliştirilen yapımlar. Bir nevi buna şu de bakabiliriz arkadaşlar. Bilgisayarlarımızı zorlayacak, kastıracak böyle eğer güçlü bir bilgisayarınız varsa sizi gerçekten o dünyaya çekecek oyunlar olarak görebiliriz bu bahsedeceğimiz yapımları. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri... Yeni nesil grafiklere, yeni nesil konsol kalitesindeki grafiklere sahip olan oyun listemize baş başa bırakalım. Hello? Thomas? Hey Marianne, it's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. There. Oh, hi. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. <laughs> I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name but i don't remember what it was your friends oh yeah i used to have a lot of friends here uh There's a the screen, Nunn with it. And it's McGee picking him up. Nunn with a bucket. Uh oh, look, when the D will give it to you, that's where you want your shots coming from. Arms length from the bucket. 29 seconds left to play in the fourth quarter. 18 feet out, and that one hits the back iron. Drives to the hoop. The officials were right on top of that one. Take a break. Take a break. Two shots. first one falls So he gets them both We've got 13 seconds left in the fourth Pass to Bradley Here's Cook. <laughs> Plenty of room that knocked down that one. Yeah. Their home crowd has energized them all game. Now they're closing it out. And you know they are, sure. I mean, come on, the finish line is in sight. All they have to do is play smart. small. And so it's the Lakers easily grabbing this one. Well, this might not have been the most competitive game we've ever seen, but you've got... You are as good as... Run this <laughs> <you> <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> oh, <laughs> motherfucker! The grappling hook can also be used during combat and combined with other moves. yo <sharp inhale> him. I'm, I'm alive, but the colonel's getting away. Fuck him. The water's what matters. I'm turning on the pumps. These pumps have his own valves. Even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, yeah. they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong.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 Because our country is like this grenade, except it has two basic parts, our people, and you, and you must clutch them nice and tight, or we all. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi listemizde pek çok oyun vardı. Tabi bunlardan bazıları size hitap ediyordur, bazıları size hitap etmiyordur. Bu ayrı bir mesele. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu oyunları çok güçlü bilgisayarınız olmasa bile oynayabilirsiniz. Ama nedir işte ayarları medium'a çekersiniz, low'a indirirsiniz, bazı grafik ayarlarını kapatmak zorunda kalırsınız vesaire. Eğer güçlü bir notebook'unuz varsa, güçlü bir oyun bilgisayarınız varsa, bu ayarlarda gayet kaliteli, gayet oyunu yaşayarak bir oyun deneyim sağlayabilir sizlere. Bunu unutmamanız gerekiyor. Bir de artık şunu size söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer yeni bir oyun notebooku, oyun laptopu almayı düşünüyorsanız, benim size tavsiyem RTX serisi bir ekran kartıyla yola devam etmeniz yolunda olacaktır. Yani artık GTX'ler vesaire bunlar tamam ucuzlar ama artık bence geride kalan. Yani artık bakıyorsunuz pek çok oyunda ışın izleme özelliği vesaire de geliyor. Ya da işte güncellemelerle getiriyorlar. Bu ışın izleme olanından vesaire yeni teknolojilerden yararlanmak için RTX tabanlı bir ekran kartına geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabi fiyatlar şu ara RTX seviyesinde özellikle 10.000 liranın üzerine çok rahat çıkabiliyor. Ama şunu da unutmayın RTX serisine sahip bir laptop aldığınız zaman bu laptop sizi en az 5-6 yıl götürecektir arkadaşlar. Çünkü neden? Bu laptopun gücü yeni konsollara eşdeğer nitelikte diyebiliriz. Dolayısıyla yeni nesil konsollar için oyunlar çıkmaya devam ettiği sürece Size de çıkan oyunları laptopunuzda rahatlıkla oynamaya devam edeceksiniz. Bir de şunu da hatırlatmam gerekiyor sizlere. Örneğin yeni nesil bir laptop aldınız. Şimdiki çıkan oyunlar bu laptop için çerez gibi gelecek. Bütün ayları halkta oynayacaksınız. Yine de şunu bileceksiniz. Bu bilgisayar çok daha iyi grafiklerle çok daha muazzam oyunlar çalıştırabilir. Ve daha iyi bir oyun çıkmasını isteyeceksiniz. Dolayısıyla bu da güzel bir hissiyat olacaktır sizler için. Evet bu programımızda bu bölümümüzde... Sizlere yeni nesil grafiklere sahip bazı oyunlardan bahsettik. Bunları listeledik. Bunları canavarınıza indirin ve oynayın diye tavsiye ettik. Haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.